iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman, vakar ile oradan geçip giderler. Kendilerine Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığındaysa, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve onlar ki, Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önderler kız derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Rasulüm de ki,